İyi akşamlar kıymetli editörler. Bugünkü seminerde indekslere başvuru sürecinde Scopus, Uluslararası İndeksine nasıl başvuru yapılacağını uygulamalar olarak göstermeye çalışacağız. Amacımız Türkiye merkezli yayın yapan dergilerin mümkün olduğu kadar çok fazla sayıda derginin Scopus gibi Web of Science indeksleri gibi uluslararası kaliteli indekslerde yer almaları. Bu sayede hem yazarları hem dergilerin daha fazla görünürlüğünün artması. İlk hafta dizin seminerini yapmıştık. İkinci hafta doğaç. geçen hafta Web of Science indekslerine nasıl girileceği konusunda seminer yapmıştık. Bu hafta da devam ediyoruz. Bu şekilde bu indekslere başvuru yapmak isteyen editörler bu videoları da izleyerek uygulamalı şekilde kendi dergilerinin etiketisyenini tamamlayıp indekslere başvurularını yapabilirler. 2014'te hizmete başlamış bir Uluslararası e, İndeks, 17 Ekim itibariyle 41.525 dergi indekslenmekte. Burada farklı alanlarda dergiler var. E, Web of Science indekslerinde e, bilim alanına göre bir ayrım vardı. Yani sosyal bilim indeksleri, e, bilim hmm. indeksleri, ve tıp tıp mühendisliği içeren işte beşeri Bilim İndeksi gibi indeksler ayrılıyordu. Burada tüm indeksler, tüm bilim dallarını tek bir indekste takip ediyor Scopus. E, Web of Science'ın SG indeksine benziyor. E, Scopus, benim kendi tecrübemek göre, e, dergi inceleme, dergi kalitesi takip açısından e, Web of Science'a göre daha fitiz e, ve e, daha objektif. Hangi daha objektif? Scopus'un bilim kurulu, Dergilerin inceleme kurulu yıllık toplantıları takip edilebiliyor. Yani bunun üyelerin kimler olduğu bilinebiliyor. Hangi e, açıdan, hangi dergiyi nasıl puanladığı, hangi açılardan kabul ettiği ve etmediğini bu raporlarında ayrıntılı olarak görmeniz mümkün. Bugün de göreceğimiz gibi e, Sukuklus'un başvuru formu çok ayrıntılı. Burada e, sizden neler istediklerini, dergi hangi açıdan baktıklarını da rahatlıkla o formdan görme imkanı var. O yüzden bir kişi, bir editör, dergisini Scopus'a başvuru için, yani hazır olmasa bile sadece oradaki formu doldurarak bile dergisinin hangi açıdan eksik olduğunu, hangi açıdan yeterli olduğunu görmesi açısından bile önemli bir katkı sağlıyor editörlere. Şimdi Scopus'ta Türkçe yayın yapan, Türkçe-İngilizce yayın yapan dergi sayısı kaç tane diye baktığımız anda 101 dergi bulunuyor. Bu sayı düşük bir sayı. Türkiye'de dört e yakın dergi olduğunu düşünürseniz bu 4000'e yakın dergiden 101 derginin bu indekste yer alması düşük bir sayı. O yüzden dergilerin kalitesinin artması önem taşıyor. Bir de biliyorsunuz Türkiye'de artık doçentlik sürecinde sözlü mülakatları kaldırıldığı için yayınlar üzerinden, yayınlanan makaleler üzerinden yürürler inceliyorlar. Bu dergilerin kalitesi ne kadar artarsa akademik kalitede yani adayların, sosyal adaylarının, akademisyenlerin daha kaliteli yazılar yazmasına da katkı sağlayacaktır. O yüzden bu tür indekslerin bulunması, dergilerin kalitesini takip etmeleri önemli. Bu dergiler 101 dergi var, toplam Türkiye'den, Türkçe, Türkçe-İngilizce yayın yapan. Bunlardan 27 tanesi sosyal bilimler kapsamındaki dergiler. Bunlara baktığımız anda işte Adalya, Anma İdaresi Dergisi, Belleten, Bilgi Dünyası, Bilik gibi dergiler var. Bunların içinde benim de editörlüğünü yaptığım Cumhuriyet İlahiyat Dergisi e, ilahiyat alanından bu indekse giren ilk dergi. Başvuru sürücüsünü ben yürütmüştüm. E, daha sonra işte İlahiyat Statistik Dergisi, Darül İlahiyat Dergisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi gibi e, ilahiyat alan dergileri de bu indekse girmiş oldular. Yani buradaki e, sayı mümkün olduğu kadar artsa, yani burada sosyal bilimle ilgili ikiyüz olmuş olsa Türkiye'deki yazılan akademik birikimin e, uluslararası alanda görünürlüğü artacak. Buradaki dergi sayısı ne kadar az olursa e, uluslararası alanda bilim dünyasının Türkiye'deki makaleleri takip etme oranı da düşmüş oluyor. Çünkü e, Scopus gibi, Web of Science gibi indekslerde yer alan makaleler e, dünyanın her yerindeki üniversite kütüphaneleri üzerinden araştırma merkezleri üzerinden arandığı zaman görünür halde bulunabiliyor. Başlığından, anahtar kelimesinden özetindeki bir kelimeden aransa bile bu makaleler görünür oluyor. O yüzden Türkiye'de üretilen bilimsel verilerin, bilgilerin yayınların yurt dışından görülmesi için bu dergilerin sayısının artmasına fayda var. Yani 4000 ne yakın dergi içinden yani gönüllü 400 405 tane Türkiye merkezli dergi burada yer alması. Bu açıdan da bu seminerleri yapıyoruz. Dergilerimiz kendilerini kontrol etsinler, portföylerini yapsınlar, indekslere Uygun şekilde gelişimlerini sağlasınlar, onlara katkı sunalım diye. Şimdi Skopus hangi kriterlere bakıyor? Askeri olarak şunların bulunmasını istiyor. Bir derginin başvuru yapabilmesi için. Hakem sürecinin işletilmesi gerekiyor dergide. Yani dergiler, e, bilimsel dergi, hakem sürecinin işletilmesi diye Yazı olabilirler. Burada bu hakem sürecinin işletildiğinin görünür olması gerekiyor. Bu nasıl görünür olabilir? Web sayfasında Türkçe, İngilizce olarak ayrıntılı. Süreci yazabilirler. Biz derginizde işte, ön ve intihar taraması, yayın kurulu okuması, hakem süreci, İngilizce dil okuması, Türkçe dil okuması gibi şu, şu hakem süreçlerini işletiyoruz diye ayrıntılı bilgi verebilirler. Aynı bilgileri İngilizce olarak da ekleyebilirler. E, zaten makalelerin ilk sayfasında makale geliş ve kabul tarihleri yazılıyor. Orada da e, o tarihlerden anlaşılır zaten. Bir makale gerçekten hakem sürecine tabi olmuş mu olmamış mı? Şu an internet'e girip baktığınızda bir günde, iki günde, üç günde yayınlanan makaleler görebilirsiniz. Benim arşivimde de dikkat çektiği için var, ekledim örnek makaleler. İki gün içinde yayınlanmış. E, bu tıp makalesi olsa, konu aciliyeti için yayınlandı diyebilirsiniz ama sosyal bilim alanında, yani bir günde okumasının bile yapılamayacak makaleler, iki günde hakem terolojinden geçtiği gibi e, örnekler var. E, i̇şte bunlar indeksler, makale süreçlerinden, e, görebiliyorlar. Yani geliş ve kabul tarihlerinden. O yüzden bir derginin hakem sürecini gerçekten bilip işletiyor olması gerekiyor. E, herkese açık hakem süreci bilgisi ve işte bu sürecin ayrıntıları ve makalelerin ilk sayfasındaki bu bilgiler, makalenin geliş tarihi, kabul tarihinin yer alınması, düzenli olarak yayın yapmak. Bu da istenilen. Düzenli olarak yayın yapmak ne demek? Dergi kabul oyuna duyurur. Ben... Yani e, Haziran ve Aralık'ta yayın yapacağım yapıyorum diye bu tarihlerin e, aksamaması gerekiyor. Yani 10 gün aksayabilir, 15 gün aksayabilir ama bunu 15 günün geçmemesi gerekiyor. E, bu yayın tarihlerine dikkat etmek gerekiyor. Burada önemli olan şu, e, yazarlar emeklerini e, size teslim ediyorlar, güveniyorlar. Orada editörler, hakemler bir, bir sürü bir görev yapıyor. E, neticesinde ataması olabilir, önemli bir yetiştirmesi gereken kitap veya yayın veya başka bir durum olabilir. E, sürecin aksamaması açısından istemesi gerekiyor. Yani Haziran denildi ise makalesinin Haziran'dan önce kabul veya red şeklinde bir kararı çıkması gerekir. Derginin yayınlanmış olması gerekir. Aralık denildi ise Aralık sayısı ay geldiği anda belirtilen gününde, saatinde o makalenin yayına çıkması gerekir. Düzensiz yayın yapılıyorsa İndeksler buna yaklaşmıyorlar. Temel sebeple geçen hafta da semilerde aynı şey ibadettik. İndeksler veriyi satarak para kazanan kurumlar, yani üniversite ve bilim merkezlerine dergilerin verisini satıp, satıp abonelik üzerinden para kazanıyorlar. Eğer siz düzenli yayın yapmıyorsanız, sizin dergiye güvenerek, sizin dergiyi de dergi listesine ekleyip başka bir üniversiteye veriyi satmak istemiyor. Çünkü düzenli yayın yaptığınız anda ticari sözleşme kurallarına göre, tabut ettiği veriyi veri sunamamış oluyor abonelerine. Bu şekilde düzelti, yayın yapan dergiler ticari açıdan da sıkıntı doğurduğu için o dergiler almak istemiyorlar. Yani burada 15 gün geçmemesi gerekir derginin yayın tarihinde. Ee, geçerli ISSN numarası olması gerekir. Burada dikkat edilecek şey, dergi basılıyorsa, bu ISSN, ISSN diyelim Türkçesi, bilgilerin güncel olması gerekiyor. Ee, basın kanununa göre de bir dergi basılıyorsa, e, sahibi değiştiği zaman, yazışları müdürü değiştiği zaman e, kısa süreler içinde e, batın savcılığına müracaat edilerek e, bilgilerin güncellenmesi, alındı belgesi alınması, bu belgenin de e, ISSN merkezi, Türkiye merkezine ulaştırılması, sisteme yüklenmesi gerekiyor. Yani dergi yıllardır yayın yaptığı halde, eğer e, ISSN matbu dergi için bilgiler güncellenmemiş, sahibi yazışları müdürü güncellenmemişse burada bir problem olduğu anlaşılıyor. Çünkü iki sene, üç sene, beş sene içinde bir şekilde derginin yazışçıları müdürü veya sahibi değişmiş olabiliyor. Bilgilerin güncel olması önemli. ISSL.org adresinden girilip sizin matbu derginin bilgileri günceline, en son ne zaman güncellenmiş, oradan kontrol edebilirsiniz. Elektronik yayın elektronik yayında basın savcılığına gitmek, basın savcılığı üzerinden onay almak gibi bir şart yok. Daha rahat sadece elektronik yayın yapan dergiler. Ama onların da e, bu bilgilerini güncel tutması sahibi yazışlar müdürü değiştiyse bu bilgileri e, sisteme girerek e, ISSN Türkiye Merkezi'ne şifresi kullanıcı adıyla bilgileri güncellemekte fayda var. Diğer asgari şart, e, yayınların Türkçe ve özetinin anahtar kavramların İngilizce olması da isteniyor. Yani Türkçe dilinde yayın yapabilirsin, hiçbir problem yok. Ama bu Türkçe makalenin İngilizce başlığını özetini, anahtar kavramları da eklemekte fayda var burada tutarsızlık yaşanıyor yani İngilizce başlıkta basit dinna hatalar yapılabiliyor üzetlerde basit hatalar yapılabiliyor anahtar kavramlarda bir standart olmuyor bazı makarete 3 tane oluyor bazısında 8 tane oluyor burada bir standart sağlanabilir dergi asgari 5 en fazla 8 anahtar kavram gerekli diye bir ilke kuralı alarak standartlı dergisinde sağlayabilir Herkese açık yayın etiği beyanı olması gerekiyor. Yani dergide araştırma etiği, yayın etiğiyle ilgili hangi ilkelere dikkat ediliyor? Bu ilkelerin Türkçesi, İngilizcesi, web sayfasına eklenebilir. Bir de bu yayın etiğiyle ilgili olumsuz durumlar ortaya çıktığı zaman yapılacak uygulamalar var. Yani dergi mail adresine bir ihbar geldi, şu makalede ihtihal var diye veya benzer etik ihlal durumları oldu. Bir yazar e, makalesini hem size gönderdi, hem ikinci bir dergiye gönderdi. E, bu tür durumlar oldu veya size gönderilen makalenin daha önce büyük kısmının başka yerde yayınlandığına, size çift yayın olarak, çiftte yayın olarak gönderildiğini fark ettiniz. Bu tür etik ihtimaller var, hatalar, yanlışlıklar olabilir. Bu tür durumda derginiz nasıl davranır? Bununla ilgili e, açıklama eklemekte fayda var. Tabii bunların hepsini siz yazmanız zor olacağı için, Uluslararası KOP gibi e, editörler, etkiler, ilkeler takip eden, yayınlayan kurumlar var. Onların sayfasından link bağlantısı vererek Türkçesini, İngilizcesini ekleyebilirsiniz. E, son olarak da herkes açık yayın hatası beyanı, e, Yayın hatası e, ortaya çıktığı anda dergi nasıl bir uygulama verimsiyor. Bunları web sayfasında yazmasında faydalar. Yani burada benim önerim şu. E, Spokusa veya Bosta kabul edilmiş bir derginin web sayfasına girip Orada o dergiler bu beyanlarla ilgili hangi uygulamaları yaptılar, neleri eklediler, onlara benzer şekilde dergiler kontrol edilebilir. Bu bahsettiğim temel uygulama ilkeleri kopun. Burada İngilizcesini ekledim, linkini ekledim. Aynı şekilde bunun Türkçe çevirisi de yapıldı. Derginizin Türkçe sayfasına, Türkçesini, İngilizce sayfasına, İngilizcesini ekleyebilirsiniz. Bunlar asgari başvuru şartları. Şimdi dergi başvuru yaptığı anda değerlendirme sürecinde skofus nelere bakıyor? İkinci olarak dergi politikasına bakıyor. İkna edici bir yayın politikası var mı? İkna edici yayın politikası ne demek? Derginin kapsamı netleştirilmiş mi demek? Yani dergi hangi alanda yayın yapıyor? Hangi alanda e, hedefini belirlemiş? Burada üç aşama söyleyebiliriz. Derginiz ulusal bir dergi hedefinde Derginiz e, bölgesel bir dergi hedefi mi yoksa derginiz uluslararası bir dergi olma hedefi demek. Bunlardan hangisini seçiyor iseniz ona göre dergiyi kurulamanız gerekiyor. Yani eğer ulusal yayın yapıyorsanız, ulusal bir yayın kurulu, ulusal bir ekip kurup devam edebilirsiniz. Eğer bölgesel bir dergi olma hedefiniz varsa, Türkiye ve bölgedeki ülkelerden e, yayın kuruluna, üyeler, danışmanlar alarak dergiyi e, oluşturabilirsiniz uluslararası bir hedefiniz varsa dergi olma hedefiniz varsa yayın kuruluna danışmak durumlar uluslararası isimler alarak böyle bir e, yapılanma e, yapmakta fayda var. Sonrasında derginin yayın politikasını netleştirmek gerekiyor. İşte sosyal bilim dergisi izlemek yetmiyor. Sosyal bilim alanında hangi özel alanda yayın yapıyorsunuz? Yani biz e, sosyal bilim, işte, tarih alanında tarih odaklı yayın yapıyoruz diyebilirsiniz. Burada mümkün olduğu kadar e, alanı sınırlandırmak, derginin öne çıkması için, e, avantaj sağlaması için gerekli. Örneğin, e, Türk Tarih Kurumu'nun belleten dergisi, ise, işte, e, Türk tarihi odaklı yayın yapıyor. Dolayısıyla dikkat çeken bir dergi. E, şimdi, sosyal bilim alanında yayın yapıyorum bir amaç belirlemek var, kapsam belirlemek var. Bir de Türk tarihi alanında yayın yapıyorum, Türk tarihi alanıyla ilgili araştırmalar yayınlıyorum diye daha odaklı, hedef belirleyen bir yayın politikası belirlemek var. Burada işte yayın kurularının üzerine görev düşüyor. Derginin amacını, hedefini belirlemek gerekiyor. Şimdi burada en zayıf olan dergiler hangileri? E, sosyal bilim genel yayın yapan dergiler. Yani üniversitelerin e, sosyal bilim enstitüs dergileri. Yani enstitüsü dergisi olarak kurulmuş. E, sosyal bilimin tüm alanlarında yayın yapıyorum diyor. Şimdi bu derginin yayın e, politikası, yayın odağı net olmadığı için bir enstitü sosyal bilim dergisinin kaliteli indekslere girmesi çok zor. Veya dergi, şahıs veya bir kurum dergisi de sadece sosyal bilim alanında yayın yapıyorum diye odak yazmış. Bunun da e, dikkat çekmesi çok zor. Çünkü hedefinize göre e, yayın içeriğinizi, hakem e, havuzunuzu, havuzunuzu ve ekibinizi oluşturmanız gerekiyor. Yayın politikanı e, bölgeselse bölgeden yayın makale kabul etmek, bölgeden hakem kurulu oluşturmak, bölgeden Türkiye örneği merkezde Avrasya bölgesinden e, bu şekilde bir e, yayın e, politikası o da gerekiyor. İkinci olarak hakem incelemesi türü. Burada bunu netleştirmek gerekiyor ve uygulamak gerekiyor. Hakem incelemesi türü olarak e, açık hakemlik uygulayabilirsiniz. Tek taraflı. Kör hakemlik uygulayabilirsiniz veya çift tarafta kör hakemlik uygulayabilirsiniz. Açık hakemlik su demek e, yazar ismini e, herkese idare etmek demek. Yazar da e, hakemlerin kim olduğunu biliyor, hakemler de yazar kim olduğunu biliyor. Ve bunu e, dergin makale sayfasında da bu makalelerin hakemleri bunlardır diye isimler yazılıyor. Yani bu e, olabilir, e, alternatiflerden bir tanesidir ama çok yaygınlaşmamış bir durumdur. Şimdi keşke olabilse hakem raporları da e, özel yerler kapatıldıktan sonra yayınlanabilse açık hakemlik e, akademiye katkı sağlar. Ama bizde açık hakemlik biraz daha e, yani yayınla uygulanıyor. Herkes kendi tanıdığı üzerinden makalesini hakemletme e, arayışına girebiliyor. O açıdan şu an için bizde Türkiye'de açık hakemliğin çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama bir dergi çıkar, e, biz hakem raporlarında yayınlıyoruz diye bir açık hakemin sistemi işletirse, o makale metnini okuduğumuz gibi, o makalenin hakem raporlarını da o makale ek dosyası olarak görebilme imkanı olursa, kaliteli bir süreç ortaya çıkabilir. Ama şimdiye kadar bu yaygınlaşmamış bir uygulama. İkincisi, tek taraflı kör hakemlik Yani yazar hakemin kim olduğunu bilmiyor ama hakem yazarını tanıyor. Yani bu da bir e, uygulama. Ama Türkiye'de yaygın olan üçüncü tür, yani çift taraflı kör hakemlik Yazar hakemi tarımlıyor, hakem de yazar tarımlıyor. Bu şekilde biraz daha objektif, e, tarafların birbirini tarımlaması sebebiyle daha objektif bir hakem süreci işletilmeye çalışılıyor. E, burada e, bunun belirtilmesi, dergi sayfasına da Türkçesine ve İngilizce arayüzüne eklenmesi gerekiyor. Çünkü editörlerin coğrafi dağılımı dedim. Girişte bahsettiğim aynı mesele. Yani coğrafi e, dağılımı belirlemek, yayın politikasıyla ilgili, siz ulusal dergi olarak kendinizi odaklandırmışsanız e, editörlerin dağılımını bir ülke merkezde yapabilirsiniz. Ama e, derginin hedefini bölgesel bir dergi, Avrasya Bölgesi üzerinde yayın yapan bir dergidir, Türk dünyası üzerinde yayın yapan bir dergidir şekilde bölgesel olarak konumlandırmışsanız o zaman bu Türk dünyasından belirttiğimiz ülkelerden editörlerin, hakemlerin, yazarların olmasında fayda var. Konumu biz uluslararası bir dergi diye odaklandırmışsanız, yayın politikasını, o zaman editörlerin de e, uluslararası alandan, sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da e, editör ekibinde, yayın kurulunda, danışma kurulunda isimlerin olması gerekiyor. Bu dağılıma, e, spokus özellikle dikkat ediyor. Yani editör dağılımı nasıldır, e, yazar dağılımı nasıldır, hakem dağılımı nasıldır diye. Burada nasıl kontrol ediyorlar? Örneğin, size şu soruyu yöneltiyorlar inceleme aşamasında geçen yıl kaç makale yayınladınız 40 makale bu 40 makaleden kaç tanesinin yazarı e, ülke dışından yani hepsi siz Türkiye'den derseniz ama dergi hedefini uluslararası bir dergi izlerseniz burada bir çelişki meydana geliyor yani uluslararası dergisiniz ama yayınlanan 40 makalenin hepsi Türkiye'den. Ve ikinci soru yöneltiyor sizin bu makalelerde e, yurt dışından kaç hakem görev aldı? Siz 40 makalenin 40'ı da Türk 40 hakem dediğiniz zaman Gene uluslararası dergiyiz, ee, e, sizin ifadeniz ispatlanmamış oluyor, temelsiz bir iddiaya dönüşüyor. Bunun gibi e, kontrol etme e, durumları var, o yüzden editörlerin coğrafi dağılımı da önemli. Burada yayın kuruluna görev düşüyor, dergi odaklaması gerekiyor. Bölgesel, ulusal bir dergimiz, bölgesel bir dergimiz, uluslararası bir dergimiz diye. Bu odağı belirledikten sonra dergi yapılanmasını da buna göre ayarlaması gerekiyor. Yazarların coğrafi dağılımı da bununla ilgili. Yani uluslararası dergi izlemişseniz sizin yazar dağılımının da uluslararası olmasını istiyorlar. İçerik, yani derginin yazar, editör, kapsam, coğrafi dağılımına değerlendirdikten sonra ikinci baktıkları derginin içeriği, bilimsel içeriği. Yayınlanan makalelerin alana katkısına bakıyorlar. Şimdi alana katkısını nasıl ölçüyorlar? O dergilerin atıf alması üzerinden ölçmeye çalışıyorlar. Sizin derginiz diyelim, 5 yıllık bir dergi, derginizin atıflarını kontrol ediyorlar. Normalde 5 yıllık bir dergi kaliteli makale yayınıyorsa makaleler dikkat çekmesi gerekir ve o konuyla ilgili araştırmalarda atıf alması gerekir. O 5 yıllık dergiyi inceledikleri zaman hiç atıf almadığını görürlerse, veya toplamda 5-6 gibi çok düşük oranda atlalıklarını görürlerse, o zaman bunu rapora aynen yazıyorlar. Gelginiz 5 yıldır yayın yapmasına rağmen yapılan incelemelerde akıl sayısının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmaların alana katkı sağlayacak kaliteli makalelerden oluşturulması gerekir diye bunu da rapora yazıyorlar. Özetlerin netliği de önemli. Yani özetlerde konunun e, amacı, önemi, yöntemi ve bulguların yer almasını istiyorlar. Şimdi Türkiye şartlarında özetlerde birçoğunda e, sonuç kısmı yer almıyor. Yani araştırmanın temel bulgularını yazmıyorlar. Oysa bir özette araştırmanın amacı, konusu, yöntemi ve ana temel e, bulguları, sonuçlarını yazmakta fayda var. O yüzden Türkiye'de şunu önerebilirim yani editörlere, 150 kelime e, isteniyor ama Makale yayın aşamasından önce bunu 400 kelime şeklinde biraz daha ayrıntılı, genişletip ayrıntılı özet yayınlamakta faydalar. Bu açıdan Örneğin Eski Dergisi'ne bakılabilir, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'ne bakılabilir, İlahiyat Dergisi'ne bakılabilir. Bu tür dergilerde İngilizce açısından, İngilizce dil editörü de kullanıyorlar. Daha kaliteli özetler yayınlanıyor. Derginin içeriğinin belirtilen amaç ve kapsama uygunluğu. Biraz önce bahsetmiştik. Yayın politikası belirlendi. Denildi ki biz sosyal bilim alanında tarih odaklı yayın yapıyoruz diye odak kapsam belirlendi. Makaleleri bu açıdan bakıyorlar. Kaç tanesi tarihtelisi? Yani siz geçen yıl toplamda 40 makale yayınladınız, ama 40 makalenin sadece 30 tanesi tarihtelisi, 10 tanesi ilgisiz aramlardan. O zaman e, rapora bunu yazıyorlar. Yani in, makaleler incelenmiştir. Makalelerin işte yüzde yüzde 50'si e, kapsam dışında makalelerdi. Şimdi yine burada en büyük sıkıntıyı genel kapsam belirliğe dergiler çıkıyorlar. Yani sadece sosyal bilim alanında yayın yapıyoruz diye çıkan dergiler yaşayacaklar. Çünkü sosyal bilim dediğimiz anda birçok bilim dalı var: tarih, ilahiyat, edebiyat, Türkçe, İngilizce, eğitim hepsi bunun içine giriyor. Şimdi geçen yıl 40 makale yayınlamışsanız Bunu incelediklerinde makalelerin odağını tespit edemiyorlar. Tespit edemedikleri için bu dergi Gelen her makale yayınmıyor Dolayısıyla bir alana özgür odak, kapsamı yok diye düşünüyorlar ve o dergi almamayı tercih ediyorlar. O yüzden e, şu yapılabilir, e, sizin alanında yayın yapan diğer dergilere bakılarak sosyal bilim dergisi olabilirsiniz ama dergi belli alana e, odaklandırılabilir. Yani sosyal bilimin tarih alanına, sosyal bilimin ilahiyat alanına sosyal bilim eğitim alanına bu şekilde veriyi odaklandırarak daha özel bir konuda yayın yaparak makalelerin dikkat çekmesi sadece o alanların olması sağlanabilir. Makalelerin okunabilirliği de önemli. Yani makalelerin e, okunabilirlik derken dikkat çekip okunması, atıf bunu takip edebiliyorlar e, istatistiklerden. Ve bilim açısından da dikkat çekici makaleler olmasını istiyorlar. Burada Makalelerin okunabilirlik ve dikkat çekmesi derginin kalitesiyle alakalı bir durum. Eğer bir dergi ön inceleme sürecini yürütüyorsa, yayın kurulu üyeleri makaleyi okuyorlarsa, editör ve hakemler makale zenginleşsin, kalitesi artsın diye makaleye katkı sağlayacak şekilde bir hakem süreci yönetiyorlarsa, o makale yayınlandığı anda dikkat çekmek şekilde kaliteli hale gelmiş olur. O yüzden kaliteli bir dergi, editöryel süreç yürütülüyorsa, Zaten e, gelen 40 makaleden 10 tanesi yayınlandığını düşündüm. O 40 makaleden 10 tanesi seçilerek yayınlandığı için o 10 makale dikkat çekecektir. E burada da e, hakem sürecinin ciddiyeti ön plana çıkıyor. Size toplamda 40 makale geldi, siz 39 tanesini yayınladıysanız, toplamda 40 makale geldi, 35 tanesini yayınladıysanız, orada e, en iyi makaleleri, en kaliteli makaleleri seçtim demeniz çok tutarlı olmuyor. O yüzden genel itibariyle dergilerin red oranının yüzde 40 ve üzeri olmasında faydalar. Yani gelen makaleler reddedildi diye söylemiyorum. Normal bir hakem süreci işletilmişse hayatın olan akışı içinde gelen yüz makalenin 40 tanesinin reddedilmesi, 60 tanesinin geçmesi gerekir. Ama size gelen makalelerin yüzde 95'i kabul alıyorsa, bu e, hakem sürecinin çok işletilmediği, editörlüyat süreci çok işletilmediği şeklinde anlaşılır. O yüzden e, dergi Önceleme aşamasında, hakem sürecinde, yayın okumasında makaleleri hakikaten bu makale yayınlandığı zaman alana katkı sağlar mı diye okuyarak o açıdan güçlendirip yayınlamaya çalıştılar makalelerin dikkat çekmesi, içerik zengenliği karşılaşmış olur. Şimdi derginin etki durumu, derginin güzel bir ekip kuruldu, ekip çalışıyor, odak belirlendi, coğrafiyle alın her şey yapıldı. E, i̇çerik açısından her türlü şey yapıldı. E, bu Bunun sonucunda nasıl us. Bunun e, sayısal istatistiksel sonucunu görmek istiyor. Nasıl görmek istiyor? E, sizin dergideki makalelerin e, istatistik olarak atıf durumunu kontrol ediyor. Şimdi atıf durumunu kontrol ettiği zaman eğer dergi atıf almamışsa veya çok düşük bir atıf almışsa orada editöre raporda bunu belirtiyor. Yani e, sizin şartlarınız güzel görünüyor. Web sayfamız güzel görünüyor, makaleler kaliteli görünüyor ancak makalenin atıf almadığı anlaşılıyor. Dolayısıyla makaleye kaliteli e, ve dikkat çekecek atıf alacak makalelerin gelebilmesi için derginizi biraz daha tanıtın diye e, öneride bulunuyor. Burada derginin dikkat çekmesi nasıl sağlanabilir? Yani hakikaten kaliteli e, makaleler yayınlandığı gibi yılda bir sefer özel sayı yayınlanabilir. Yani dergi normalde iki sayı yayınlıyorsa, bir sayıda yılda özel bir sayı yayınlayabilir. Bu sayıda da hakikaten günceli, önemli alanda e, dikkat çeken bir konuyu kapak sayfa konusu yaparak, o konuda makaleler yayınlayarak dergiye dışarıdan dikkatlerin tezmedilmesini sağlayabilir. Bu bir şekilde derginin yayınlanan makalelerin atıf alması gerekiyor. Eğer atıf almıyorsa dergi, e, orada... İndekse, hiçbir indekse o dergi kabul etmiyorlar. Şimdi yayın düzenliliği de akılan diğer bir konu. Belirtilen yayın takviminde gecikme veya kesinti olmaması da gerekiyor. Eğer aksaklık yaşanıyorsa, bahsettiğim gibi bu dergi ticari açıdan da güvenilerek yol açıklamaz diye o dergiyi indekse almama taraflardırlar. Şimdi derginin online erişilebilirliği de önemli. Ee, derginin tam metin içeriğine, açık gelişim de zaten ulaşılabiliyordur. Ee, i̇kinci olarak derginin İngilizce sayfası da var mı yok mu diye buna da bakıyorlar. Yani Türkçe yayın yapıyor olabilirsiniz ama derginin e, yayın politikasını, kapsamını, hakem sürecini, açık gelişim beyanına, ilkelerini yani derginin temel er yayın politikası belgesini ifadelerini Türkçe, İngilizce de eklemek gerekiyor. O yüzden derginin İngilizce sayfası, dergi ana sayfasının kaliteli olmasına da dikkat ediyorlar. Yani bazı dergiler var, çok kaliteli yayın yapıyorlar ama internet sayfasından dergiyi bulmanız çok zor. Arıyorsunuz Google'dan falan, dergiye ulaşmanız çok zor oluyor. Sayfasını buluyorsunuz, sayfasında derginin temel bilgilerine ulaşamıyorsunuz. ISS numarası nerede, editörü nerede, hangi indekslerde taranıyor. Bakmak istediğiniz zaman karışık bir durum ortaya çıkabiliyor. Bununla uğraşmak istemiyorlar. Derginin Türkçe-İngilizce sayfasında net temiz bilgilerin olmasını istiyorlar. Şimdi dergiyi değerlendirirken reddet edebiliyorlar. E, reddettikten sonra size belli bir ambargo süresi veriyorlar. Diyorlar ki biz sizin dergiyi inceledik, reddediyoruz. İki sene sonra tekrar başvurabilirsin, bir sene sonra tekrar başvurabilirsin veya 6 ay sonra tekrar başvurabilirsin diyorlar. Bu amberda sürecinin kısa veya uzun olması derginin kalitesiyle bağlantılı bir durum. Bir de dergi zaten Scopus'a kabul olsa bile dergiyi e, takip ediyorlar. Bu takip metrik üzerinden oluyor. Derginin kendinden alıntı oranı nedir bunu takip ediyorlar. Yani dergi atıf almaya başladı ama atıfların çoğunluğu dergi içinden gelen atıflar. Yani derginin yayınladığı makalelerde yine dergi atıf yapılıyor. Yani bu çok sağlıklı olarak görülmüyor. Yani her dergi yayınladığı makalelerden kendi atıf alabilir ama dışarıdan aldığı atıfların, bağımsız atıfların daha fazla olması gerekiyor. O yüzden şöyle düşünelim, bir dergi yılda 30 atıf alıyorsa bunun 8-10 tanesi yine kendi makalelerinden olabilir ama çoğunun 10 tanesi kendi dergisinden olsa bile 30 atıfın, bunun 20'sinin 25'inin dışarıdan gelmesinde fayda var. Toplam alıntı oranı da önemli. Yani Derginin e, sports'a veya borsa başvurabilmesi için en azından bir 40-50 temel atkının olması önemli. Yıllık da en az 15-20 atıf alması gerekiyor. Yani en az 15-20 atıf alması gerekir ki e, artık benim dergim sports'a başvurabilir, borsa başvurabilir diye düşünelim. Dergi atıf almıyorsa yani yılda 5-10-15 atıf almıyorsa dergi başvurmaya gerek yok çünkü büyük ihtimalle temelde vet alacaktır. E, atıf skoru bu açıdan, Scopus üzerinden takip ediliyor. Burada e, baktıkları şey şu, önce editöryel ekibin atıflarına bakıyorlar. Yani editör ekibi, şey hakem sürecini yürüten editör ekibi e, hakikaten kendileri kaliteli makale yazmış mı ve yazdıkları bu makaleler atıf almış mı? Bunu kontrol ediyorlar. İkinci olarak e, derginin kendi atıflarına bakıyorlar. Yani içeriden aldığı atıflara. Son olarak da derginin dışarıdan aldığı dış atıflara bakıyorlar. Bu atıflar dengeli şekilde ise o dergiyi indeksle kabul ediyorlar. Şimdi e, adresi de sunuya ekledim. Dergilerin e, atıf oranlarına takip edebileceğiniz, giriş yapabileceğiniz sayfalar var. Oradan girip dergiler ne kadar atıf almış, kaç takacı kendine, kaç takacı dışarıdan diye de bakılabiliyor. Mesela bu örneğini gösterdiğim sunuda. Şu kırmızı eğri kendi kendine atlı, yeşil çizgide dışarıdan aldığı atıflar. Görüldüğü gibi derginin kendinden aldığı atıflar düşük. Bu doğru bir durum. Ama bunun tam zıttı olsaydı, yani dergideki yayınlanan makalelerde yine derginin içindeki diğer makaleler atıf yapılsa ve derginin atıfı artırılsa, editör tarafından, yazarlar tarafından, kendi atıfı da daha düşük olmuş olsa bu normal bir, durum olmadığı için hayatın olağan akışına aykırı olduğu için o dergiyi kabul etmiyorlar. O yüzden bazen şöyle düşünen editörler var e, yazarlara senin makaleni kabul ettik ama e, yayınlanmadan önce bizim dergideki eski arşive bakarak bizim dergide yayınlanan e, bir makaleye atıf yapmanı istiyoruz diye dergiye kendi içinden atıf ekletmeye çalışan editörler var. Bunu yapmamaları daha iyi. Dergide yayınlanan makalelerin yine kendi dergisine atıf yapması iyi bir durum değildir istenen bir durum değildir bunu yapmamakta fayda var şimdi Skopos'un e, dergi başvuru sayfası var bu sayfaya adresi de ekledim birazdan biz de bakarız buraya tıklandığı anda sayfa açılıyor Açılan sayfada temel olarak yedi aşamalı bir başvuru süreci var birinci aşamada önce bir beyanda bulunuyor sizin derginiz Asgari başvuru şartlarını taşıyor mu? Ya, ne demek ee, Hakem süreci işletiyor musunuz? Ee, Uluslararası numaranız, IST numaranız var mı ve güncel mi, aktif mi? Ee, derginizde İngilizce başlık özel anahtar kelimeler yer alıyor mu? Ee, derginizde yayın ettiği iltilerine tabi misiniz, uyuyor musunuz? Evet diyerek buradan bu şeyi kabul etmiş oluyorsunuz ve başvuru başlıyor. İkinci aşamada başvuruyla ilgili istenilen bilgileri ekliyorsunuz, iletişim bilgilerini ekliyorsunuz, derginin ayrıntılı bilgilerini istiyorlar dördüncü aşamada, 5 aşamada sizden incelenmek üzere peş peşe üç yayın sayının pdf'ini veya da bağımsız olarak sekiz dokuz tane makalenin pdf'ini yüklemenizi istiyorlar incelemek için. Sonra ayrıntılı bilgi ekleniyor yayın etiği ile ilgili, hakem süreci ile ilgili. Bunları ekledikten sonra onaylama yapıyorsunuz, onay işlemi ve sizin başvurunuz tamamlanmış oluyor. Burada güzel, hoşuma giden taraf şu, başvurunuzu e, yine buraya geldiğiniz anda aynı sayfadan size oluşturulan bu takip edebiliyorsunuz. Yani derginin ön incelemesine başlamışlarına, dergi editör incelemesine sunmuşlarına, dergiyi Spokes'un e, editörler e, kurulu incelemiş mi diye süreci takip etme imkanınız var şimdi burada ayrıntılara birden bakarız bu formla ilgili örnekleri göstereyim size şimdi bir dergi başvurdu diyelim e, red kararı verilip bir yıl ambargo yazılabiliyor deniyor ki sizin dergiyi indirdik reddediyoruz ama bir sene sonra tekrar başvurabilirsiniz e, bir yıl ambargo konulması şu aş anlama geliyor çok az eksiği var. Siz bu eksiklikleri tamamlarsanız bir sene sonra derginizi büyük ihtimal kabul edecektir anlamına geliyor. O yüzden bir yıl amborgo çok olumlu bir cevaptır. Bu örnekte Cumhuriyet İlahi Dergisi'ne gelmiş bir karardı. Burada sizin derginizi inceledik. Akademik açıdan, etik açıdan, hakem tüleci açısından her türlü şartın web sayfasında yer aldığı işletildiği görünüyor. Ancak atıflarınız düşük. Derginizin dikkat çekmesi, atıf alması için gerekli işlemleri yapın. Bir sene sonra tekrar başvurun diye bir karar çıkmıştı. İkinci bir sene sonra biz tekrar başvuru yaptığımızda da derginiz kabul edildi diye kabul kararı aldık. Bu güzel tarafı demiştim. Süreci takip etme imkanı var. Başvurduktan sonra ön inceleme yapıldıysa buradan görebiliyorsunuz. Sonra e, ayrıntılı olarak derginizi incelediler mi onu görebiliyorsunuz. Sonra bu ayrıntılı inceleme tamamlandı da Skobus'un dergi inceleme komitesi dergiyi inceledi mi, karar yazıldı mı ve kabul edildi mi edilmedi mi burada görebiliyorsunuz. Şimdi bir örnek gelirsek, burada Cumhuriyet İlahiyat Dergisi için 2017'de red kararı verilmiş ama bir yıl amborgo öngörülmüş. Atıfınızı artıracak çalışmalar yapın denilmiş. Bir sene sonra tekrar başvuru yapılmış. Başvuru yapıldıktan sonra kısa süre içinde, iki üç ay içinde dergi kabul almış. Demek ki dergi e, web sayfasında ve hakem sürecinde yapılması gerekenleri yapar, aklının artması için gerekli çalışmaları yaparsa ilk seferde red alsa bile bir yıl amort göngörüldü işte o bir yıllık amort sonrasında ikinci sefer başvuru olduğu zaman e, kabul şeklinde sonuç çıkabiliyor. Ama burada şöyle bir aynatı var. Size red kararı yazdıkları zaman bunun ayrıntısında belirtiyorlar hangi eksikliklerimiz var. İkinci başvuru yapacağınız zaman buna dair bir e, rapor eklemenizi istiyorlar. Diyorlar ki ikinci başvuruyu yapmadan önce, bir yıl önce size verdiğinizde kararında hangi gerekçelerle vet vermişsek onlara dair hangi işlemleri yaptığınızı bize açıklayabiliyorlar. Örneğin e, derginizin İngilizce arayüzü kötü, derginizin anasaylası kötü diye bir karar çıkmışsa onu düzeltmeye yönelik hangi işlemler yaptınız? Derginizin e, Editöryal co coğrafi dağılımı zayıf denildi. Editörler hep aynı hakikaten ve hep aynı ülkeden coğrafi dağılımı yok. Buna dair ne yaptınız? Orada e, editöryal dağılımın genişlemesi için ülke dışından editörler eklenmiştir gibi bir uygulama yapılması gerekiyor. Derginizin atlı düşük, atlı artının denilmişse e, yılda bir özel sayı yayınlayarak Derginin dikkat çekecek, atkı olacak şekilde bir işlem yapmışsanız onu yazıyorsunuz. Atf, derginin atkı düşüktür. Atkını artırmak için kaliteli makale seçimi çalışmaları artırılmıştır. En, en kaliteli makaleler yayınlanmıştır. Derginin dikkat çekmesi için e, yılda bir özel sayı yayınlanmaya başlanmıştır gibi. Ne yaptıysanız onun e, kanatını sizden istiyorlar. Bu şekilde başvuru yapıyorsunuz. Tekrar izleniyorlar ve neticede kabul çektiğinde bir karar sevindirici bir haber alabilirsiniz. Burada e, Skopus dergilerin yayın atıf durumunu takip ediyor. Yıllık olarak kaç atıf aldı, e, kendilerinin atıfı nedir diye. O yüzden bir dergiye başvurmadan önce mümkünse kendi atfına bir baksın. Yani derginin atfı düşük mü değil mi diye. Atfı çok düşükse e, hemen başvurmaya gerek yok. Biraz daha derginin atfını artırdıktan sonra başvuru yapılabilir. Şimdi bu da ikinci bir. Dergi örneği. Burada red kararı verilmiş, iki yıl amborga süresi öngörülmüş. Yani bu şu anlama geliyor. Dergi başvurmuş ama dergide yapılması gereken daha fazla iş var. Derginin daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. O yüzden iki sene öngörülmüş. Bu iki sene içinde bunların yapılması gerekiyor. Şimdi burada genel olarak artı e, olarak koyduklar, olumlu şeyler. Derginin e, içeriği ve kapsamı derginin yayın politikasına uyumludur denilmiş. Derginin İngilizce İngilizcesi gerekli şartlar taşıyor denilmiş. Ama ilk eksi kısımda derginin yayınlandığı alanda yani çok az atıf aldığı benzer dergilere göre çok atıf az atıf aldığı, atının artırılması söylenmiş. Dergideki e, yazı kalitelerinin, makale kalitelerinin artırılması söylenmiş. Derginin uluslararası e, amacını destekleyecek şekilde uluslararası yazarlardan, uluslararası hakemlerden dergiye katkı sağlanması istenmiş. Bu şekilde derginin eksiklikleri belirtilmiş ve 2 sene ambago öngörülmüş. Bu, de, bu dergi 2 sene içinde derginin kalitesini artırmak için, yayın ve hakem havuzunu genişletmek için gerekli şeyleri yapıp başvurur da büyük ihtimalle 2-3 e, ay içinde 2 sene sonra dergi kabul kararı alabilir. Bu da başka bir dergiden. Gene red kararı verilmiş ve iki yılan boyu öngörülmüş. Bu da aynı anlama geliyor. Yani yapması gereken derginin çok iş var. Burada da baktığınız anda mesela diyor ki İngilizce özetleri çok zayıf. Derginin özetlerinin anlaşılması zor. Yani derginin İngilizce özetleri geliştirilmesi gerekiyor. Derginin kalitesini ortaya koyacak makalelerin olması gerekiyor. Makale kaliteleri zayıf. Bunun gibi derginin eksiklikleri belirtiliyor. Bize bu, şu raporlar şunu gösteriyor. E, derginin Türkçe ve İngilizce web sayfasını hazırlamak yetmiyor. Yani Skokus gibi indekse başvuruyorsanız o kesinlikle açıp o makalelerin kalitesine bakıyorlar. İngilizcesinin kalitesine, makale e, yayınlandıktan sonra atıp alınmış mı, yani dikkat çekmiş mi, kaliteli mi diye. Sonra yazarların dağılımına bakıyorlar. E, hakemlerin dağılımına bakıyorlar. Editörlerin coğrafi dağılımına bakıyorlar. Yani ayrıntılı şekilde inceliyorlar. O yüzden Web of Science indeksleri var, Sikokus var A kategorisinde. Bana göre Scopus bu işi daha ciddi yapıyor ve daha objektif yapıyor. Web of Science da bu şekilde size bir rapor gelmez. Yani sizi inceliyoruz derler, sorarsanız inceleme devam ediyor derler. Kabul etmedik derler ama bu şekilde ayrıntılı dönüş yapmazlar. O yüzden Scopus'u tebrik etmek gerekir ve kaliteli bir süreç yürütüyor. Şimdi paylaşımı kapatıp ikinci bir başvuru sayfasını göstereceğim ama atıklar göstereyim. atıklara nasıl bakıyoruz diye paylaşımı kapattım. Şimdi atıflara Web of Science üzerinden bakabilirsiniz. Şu an size yansıdı mı Web of Science sayfası? Bir çek kısmından birisi yazabilir mi? Web of Science sayfası yansıdı mı? Yani yansımış olması gerekiyor. Şimdi, evet, yansıdı. Web of Science'ın sayfalarına üniversite kütüphaneleri üzerinden girebilirsiniz. Türkiye'deki üniversiteleri tamamı Web of Science'ın arama sayfasına girebiliyorlar. Burada e, atıf alan eserler kısmında aramak istediğiniz derginin adını yazdıktan sonra Arama işlemi yapmanız gerekiyor. Ama dikkat edelim. Burada yazar kısmına yazmıyoruz. Dörtman kısmına yazmıyoruz. Atıf alan eserler kısmına yazıyoruz. Buradaki amacımız şu. Dergimiz atıf aldı mı? Veya yeterli sayıda atıf aldı mı? Onu incelememiz gerekiyor. Burada voz üzerinde ve voz site üzerinden yapıyoruz. Burada yayın başlığını seçtik. Yayının başlığını aratmak istiyoruz. Dergimizin adını yazdık. Ara işlemi yapıyoruz. Şöyle yapalım. Atıf alan eser derginin adını yazdık, arama işlemi yaptık. Gördüğünüz gibi bu dergi toplamda 106'ya yakın atıf almış. Yani Cumhuriyet İlahiyat dergisi. Burada e, ayrıntı kısmına bakarsanız derginin tam adı açılıyor Cumhuriyet İlahiyat dergisi. 106'ya yakın atıf almış. Yani bu dergi belgepostayiste e, başvuruyor diye düşünebilir. Şimdi tekrar başa edelim atı falan eserler kısmına geldik. Örneğin dergimizin adı Eski Yeni. Arıyalım. Eski Yeni olarak kaç tane atıf aldık? Toplamda 30 atıf görünüyor. Yani bu dergi toplamda 30 şu demek. dergi yayın hayatı boyunca 15-20 yıldır yayınlanıyor örneğin diyelim. 15-20 yıllık tüm makale arşivi içinde 30 tane atıf almış. Bu çok düşük bir rakam. Bu aşamada ise derginin biraz daha beklemesi gerekiyor. Yani atım artsın diye beklemesi gerekiyor. Bir örneğe daha bakalım. Gene atıp alan eser kısmından geldik. dergimizin ad, adı e, örneğin kader diyelim. Arama yaptık. Şimdi kader dengesi olarak da toplamda dokuz atıfımız görünüyor. Bu da çok düşük bir oran. Bosa veya e, Skubus'a başvurmak istiyorsa bir dergi, buradaki atıf oranının kesinlikle elliyi bir aşması gerekiyor. Yani bak, derginizin dikkat çekmesi için, derginizi incelemeler için. Şimdi bu Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'ni tekrar arayalım. Bu benim editörlük yaptığım dergiydi. E, SGBOS'a kabul edildi, Scopus'a da kabul edildi. Şimdi taramasını yaptık. Burada atıf analizi kısmı var. Atıf analizi kısmına geldik. Şimdi bu dergi 2015 yılından itibaren e, takip edilmeye başlanmış. Görüldüğü gibi atıfları 2, 4, 6, 8'ye devam ediyor. Yıllık e, 20'nin üzerinde çıkmış dergi. Bu dergi e, ve kalitesini artırarak devam ediyor. Baktıkları, siz başvuru yaptığınız zaman baktıkları şey şu, kabul aldığınız anda standart temel bir atıf seviyesi istiyorlar. Bu atıf seviyesinin her yıl artan bir eğride ilerlemesini istiyorlar. Gördüğü gibi dergi 2017-2018 gibi kabul edilmişti. E, sonra her yıl atlılık arttırdığı görünüyor ve şimdi ortalama 18.3 üzerine çıkıp 25 seviyesinde devam ediyor gidiyorum Derginiz bu şekilde belli bir at atıf yani dışarıdan birkaç ye gelecek bir şekilde atıf almışsa bu dergiyi ve top sayısıyla veya başvurabilirsiniz. Ama atıf çok düşükse biraz daha derginin atıf almak için beklemekte fayda var. Bu niye bunu hemen burada söyledim? Dergi bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık, dört yıllık, editörü hemen A sınıfı indekselerek kabul alayım diye başvurmak için e, girişimlerde bulunuyor. Bu süreçte bence hemen başvurmaya gerek yok. Önemli olan derginin atıf sayısını artırmak. Şimdi dinleyicilerden dergisini kontrol etmemizi isteyen var mı? Bir deneyelim. Çık kısmından dergi de yazabilirsiniz. Benim önerim burada arattırdığınız anda. Yani 30'un 40'ı geçmişse başvuru yapabilirsiniz. Ama şunu beklemeniz gerekir. 30-40 atıfla toplamda dergimi reddederler diye bilmeniz gerekir. Yani size en az 2 yıl ambarik vereceklerini bilmeniz gerekir. Ee, burada hedef 50'yi açmak. Toplam 50 atıfı ve hedef 20 atıfı. Şimdi editörümüzü yazdı bilemeyelim. Burada tabi yazarken... İngilizce karakterleri yazmamak gerekiyor. Yani şey gibi, ç gibi, yumuşak, gibi. Yazarsanız arama yapmaz. Rumeli İslam araştırmaları dergisi dedi. Arayalım. Gördüğünüz gibi bir tane atlı görünüyor. Şimdi bu editörümüz başvurmuş olsa reddedecekler. Bu editörümüzün yapması gereken toplamda 30 atlı geçecek şekilde atlını artırmak. 30 atlı geçtikten sonra dergisinin müracaatını yapabilir. Şimdi burayı kapatalım bu sayfayı. Scopus'un sayfasına gelelim. Başvuru adresi vardı. Bu başvuru adresine tıkladık. Sayfa açılıyor. Açılan sayfadan. Evet, sayfa geldi. Burada bu ıı, kabul kısmını onaylamanız gerekiyor. Dergin, hakemli dergidir. E, ISSN numaralar günceldir. Türkçe, İngilizce özet, anahtar kavramlar İngilizcedir. Bunları kabul ediyorum diye. Evet dedikten sonra derginizin etik beyanını istiyorlar. Sizin derginizin web sayfasında akademik araştırma ve yayına dair uyduğunuz etik sayfası nerede diye. Burada örnek olarak yazalım. Şöyle eski yeni o etik diye bir sayfasını Şimdi derginin aşağıdaki etik e, ilkelerinin standartlarının dergi sayfasına yapılmasını istiyorlar. Şimdi web sayfasında bir web sayfası var mı? Web sayfası var. Bu web sayfasında derginin amacı kapsamı belirtilmiş mi? O Aysel numarası temel bilgiler web sayfasında var mı? Derginin ismiyle ilgili derginin Doğru şekilde yer alıyor mu? Şimdi şaşırabilirsiniz. Dergi ismi niye e, istiyorlar? Bu basit bir bilgi değil mi diye. Hayır. Dergi çok uzun ismi yer alıyorsa, e, kısa ismini kullanabiliyor. Burada doğru olan derginin ISSN kaydında dergi adı neyse web sayfasında, makalelerde, her yerde onu kullanmak. Derginin resmi adı, 19 Mayıs e, Üniversitesi, Sosyal Bilimler e, Enstitüsü dergisi ise her yerde bunu yazmak gerekiyor. Eğer siz bunu kısaltmışsanız, Türkçe ve İngilizce web sayfasında veya başka bir yerde kısa kullanmışsanız yine olmuyor. Veya e, derginin adından önce yayıncı ismi yazanlar var. İşte Hittit Üniversitesi yayınları, X dergisi gibi. Burada dergi adının sadece e, ISSN kaydında olan o dergi adı neyse derginin web sayfasında İngilizcesinde, makalelerde her yerde o adın olması gerekiyor. İkinci olarak dergi adının İngilizce yazımda bozulmayacak şekilde tercih edilmesi önemli dergi adında şey gibi üü gibi çey gibi yumuşak gibi Türkçe karakter olması İngilizce yazımda bozulmaya sebep olacağı için akıp kaybına da yol açabiliyor bir yerde dergi adının mümkün olduğu kadar kısa olmasında fayda var yani benim önerim bir kelime iyi geçmemesi Eğer uzun düşünüyorsanız üç kelimeyi geçmemesi Şimdi burada diyeceği da çok uzunsa atıf kaybı yaşanacaktır. Bir kısım yazarlar tam yazarken bir kısım atıf yaparken kısaltma yoluna gidecektir. Bu da atıf kaybına sebep olacaktır. Şimdi şöyle düşünün. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Buna atıf yapan yazar şöyle yazabiliyor. AÜ. Dergisi gibi. Veya işte Ankara Üniversitesi yazıp SBE Dergisi diye kısaltabiliyor. Dergi adınız uzunsa, yazarların hangi şekilde kısaltacağını e, sınırlayamazsınız. Yazar bir şekilde kısaltma yoluna girebilir. Eğer dergi önüncelemeden geçmiyorsa, önünceleme aşamasında da sen bu dergi ismini tam yaz diye kimse uyarmayacağı için, e, yazar kafasına göre sizin dergi adınızı kısaltmış olabilir. Bu da gerçekte atıf almış olsanız bile atıfın bulunmaması anlamına gelir. Benim önerim e, üç kelimeyi geçmeyecek, mümkünse tek kelimenin bir isim belirlenmesi ve bu ismin de içeriğinde e, İngilizce karakter, e, Türkçe kodulacak ŞG gibi içermemesi. Bu şekilde isminizde doğru şekilde web sayfanıza yazdınız, derginizde hakem süreciyle ilgili bilgileri eklediniz ve ayrıntısını verdiniz. incelemede hakem sürecinde ne yapıyorsunuz onları yazdınız. Derginin sahibi kim? Sahip kim? Ee, yazışları müdürü kim, editörü kim, yayın kurulu kimlerden oluşuyor? Bunlarla ilgili bilgileri eklediniz. Bunların e, mail adreslerini e, çalıştıkları kurumu, üniversiteyi eklemekte fayda var. Ee, dışarıdan destek alıyorsa e, editöryel editörlerle ilgili bilgiler, derginin lisans bilgisi, açık bilgisi yazılmasında fayda var. Burada şu önemli, lisansla, telef hakkıyla ilgili Şimdi derginiz açık erişimse ise, açık erişim olan bir dergide aynı yere bir de tüm hakları mahfuzdur diye telif hakkı işaretini eklemeye gerek yok. En sık yapılan hata bu oluyor. Altına telif hakları mahfuzdur, tüm hakları saklıdır, et 2021 yazılıyor. Yan tarafına da derginiz açık gelişimdir yazılıyor. Yani derginin tüm hakları saklıdır, mahfuzdur yazıp yan tarafına da açık erişim yazdığınız anda çelişkin meydana geliyor. O yüzden... Burada telif hakkınız eğer açık gelişimse, açık gelişime uygun şekilde bir telif hakkı beyanı eklemekte fayda var. Ee, yazarlardan ücret alıyor musunuz, alı, almıyor musunuz? Alıyorsanız hangi şartlarda alıyorsunuz? Bunun da açıkta beyan edilmesi gerekiyor. Ee, bu araştırma süreciyle ilgili, yayın etiğiyle ilgili, yayın takvimiyle ilgili bilgilerin sitede yer alması gerekiyor. Vergiye Açık gelişimden erişiliyor. Derginin arşiv var mı? Bu arşiv şu demek. Sizin derginiz bir web sayfasında tutuyorsunuz diyelim. İndeksler diyorlar ki o web sayfası kapanabilir, çökebilir, eklenebilir. Herhangi bir şekilde yayını durabilir. Bu durumda makalelerinizin arşivlendiği ikinci bir yedek arşiv sistemi var mı? Eğer derginiz dergi parktaysa, dergi parkta ikinci bir arşiv sistemi kullanılmıyor. Orada bunu yazabilirsiniz. Ama özel bir dergisiniz, kendi web sayfanızı kendiniz kurdunuz, bir arşiv mekanizmanız yoksa orada sizin dergiyi kabul etmeyebilirler. Çünkü o sadece özel web sayfasında tutulan bir yer, dergi teklendiği zaman veya yayın hayat bittiği anda makaleler ulaşılamaz olacaktır. O yüzden ikinci bir bağımsız arşiv sisteminde makale arşivinin tutulmasında fayda var dergi partiklerini otomatik olarak sağlıyor. Ee, diğer dergiyle ayrıntılı bilgiler, yani reklam alıp almadığı e, diğer bilgilerin hepsini işaretledikten sonra ben benim dergi sayfamda bunlarla ilgili açık bilgiler yer alıyordur diye beyanınızı onaylayıp ilerliyorsunuz. Şimdi ikinci aşamada askeri standartları soracaklar. E, derginiz basılıyor mu? Basılıyorsa bir ISSN numarası istenilecek. Hayır basılmıyor elektronikse elektronik bir numara istenilecek. Deneyelim. İlerledik. Üçüncü aşamada iletişim bilgisi isteniyor. Yani başvuran kişi için. Burada başvuran kişinin dergiyi temsil eden bir geçici olması gerekiyor. Bunu alttan bakalım. Yani siz başvuruyorsunuz ama dergiyi inceleyin diye incelememiz gerekecek. Siz kimsiniz? Yani editör müsünüz? Yetkili bir e, kurul üyesisiniz, Yayıncı mısınız? Burada yetkili birinin başvurmasında fayda var. Benim önerim her dergide e, bir tane alan editörünün indeksler ve iletişim görevlisi gibi tanımlanması ve alan editörü olarak o kişinin sadece indekslerle ilgili bu süreçleri takip etmesi. Orada ben... E, Derginin indeks sorumlusuyum yazarlılabilir veya derginin yazışları müdürüyüm denebilir. Veya şu da yapılabilir. Yazışları müdürü olarak görevledirilen kişi gerçekten bu işi yapacak biri görevlendirilebilir ve yazışları müdürüne bu indeks işleri bırakılabilir. Bizde yazışları müdürü pasiftir, çalışmaz. Oysa yazışları müdürü dergiyle ilgili yazılacak tüm yazıları imzalama yetkisine takip etme yetki ve sorumluluğuna sahip kişidir. Basın kanununa göre sorumlu kişi odur. ile ilgili herhangi bir hukuki durum ortaya çıktığı anda mahkeme yazışları müdürünü çağıracaktır. Kimse o gelsin diye. O yüzden dergilerde bu yazışmaları takip edecek birisi hakikaten iş yapacak aktif şekilde yazışları müdürü olarak görevlendirip onun indeksleri takip etmesi sağlanabilir. Burada adınızı, soyadınızı, diğer bilgileri yazmanız istemiyor. Bir deneyelim. Şimdi Kendi bilgilerimi yazayım. Burada ikinci istedikleri şey şu. Sizin e, Scopus'la bağlantınız nedir diye. Bizim en sütümüz üniversitemiz e, Scopus'u zaten kullanıyor. Sizinki de kullanıyorduk. Türkiye'deki üniversitelerin hepsi aşağı yukarı. Skopos'a abone. Burada isminizi yazabilirsiniz. Kurum ismini. Ülkenizi seçebilirsiniz. Burada evet ben editörüm. Size başvuru yapan bir olarak yetkiliyim diye işaretlemek gerekiyor. Şimdi diğer aşamada Derginizin ismi soruluyor. Eski yeni diyelim. Derginin e, diğer alt başlık var mı? Burada biz genelde tek başlık kullanıyoruz. Tek başlık yazmakta fayda var. Derginin İngilizce farklı bir ismi kullanmıyor musunuz? Biz Eski yeni de İngilizce de, de aynısını kullanıyoruz. E, ama örneğin Cumhuriyet İlahiyat Dergisi diyelim. İlahiyat dergisinde İngilizce kullanılıyor. Bu şekilde evet, farklı bir İngilizce isim kullanıyorsanız onu da yazmakta fayda var. Bu niye önemli? Çünkü atıf ararken, sizin derginizin atıfına bakarken hem Türkçe isim üzerinden ara bakacaklar hem İngilizce üzerinden atıf bakacaklar. Derginizin isminin çok uzun olduğunu düşünelim. Ankara Üniversitesi İlahiyat. Fakültesi, dergisi. Şimdi böyle bir isimse eğer derginiz ismi isim ediyorsa, burada atıf kaybı yaşamanız çok muhtemel. Çünkü yazarların bir kısmı a diye kısaltacaktır. baş tarafına. Bir kısmı araya nokta ekleyecektir. Ankara Üniversitesi diye. Bir kısmı tamamen kısaltacaktır. Ankara Üniversitesi İT dergisi diye. Bir kısmı tamamen kısaltacaktır. İFD diye. Yazarların bunu nasıl yazacağını sınırlayamıyorsunuz. Buradaki en önemli şey sizin açınızda akıp kaybı yaşamamak için dergi adınız çok uzunsa dergi adını değiştirmekte, kısaltmakta faydalar. Biz Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'nin ilk başvuru yaptığımızda ismi uzundu. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Hakikası Dergisi'ydi. Akıp kaybı yaşadığımız için ismini kısalttık Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'ne demiştik. Bu isim önemli, Artık kaybı yaşanma açısından. Dergimiz elektronik dedik, eğer matbu ise onun da yazılması gerekiyordu. Derginiz, dergi, alanınız nedir? Burada alan önemli. Hangi alanda net yayın yapıyorsunuz? Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Hem sosyal bilim var, altta hem de beşeri bilimler var. Şimdi Türkiye'de her ne kadar tüm e, sosyal bilim alanları, tüm bilim dalları e, sosyal bilim altında yapılandırılsa da Scoops açısından bakınca ikiye ayrılıyor. Yani bir beşeri bilimler diye ayrılıyor, bir de sosyal bilim diye ayrılıyor. Bu dergi web sayfasında sizin bunu belirtmenize gerek var. Biz sosyal bilimin şu alt bilim dallarında yayınlanıyoruz diye veya Scoops açısından bunu yazabilirsiniz. Beşeri bilim kategorisinde de şu şu alanda yayınlanıyoruz diye netleştirebilirsiniz. Bu da Sosyal bilim diyelim. Burada sosyal bilim derseniz alt e, odak yayın politikasınız oluyor. Sosyal bilimin hangi kapsamında yayın yapıyorsunuz? Burada baktığımız anda yani bu ilahiyat dergisi burada çıkmadı. Çünkü beşeri bilimlerde de çıkacak. Beşerli bilimlere geldik. Altta yeni araştırmalar var. Şimdi bu bir ayrıntı gibi görünebilir ama indekslere başvururken dikkat etmezler. Siz, ben sosyal bilim dergisiyim diye başvurursanız onların kategorisinde Sosyal bilimin altında ilahiyat diye bir bilim dalı düşünmedikleri için derginizi incelerler ve bu alanda makale yok diye reddederler. E, o yüzden tekrar etmiş olayım önemli olduğu için derginizin web sayfasında, kapsam kısmında biz sosyal bilimin şu alt bilim dalında makale kabul ediyoruz, yayın yapıyoruz diye yazabilirsiniz veya beşeri bilimlerin şu alt alanında yayın yapıyoruz diye bu ayrımı web sayfanızda yazmakta fayda var. Şimdi Scopes'e göre Beşeri bilimlerin din araştırmaları alanında yayın yapıyor bu derim. Ama Türkiye açısından düşünürseniz ilahiyat da sosyal bilimin altındadır, psikolojide sosyal bilimin altındadır. Şimdi geldik ikinci olarak yayın yaptığımız hangi alanlar? Burada işte sosyal bilimi seçebiliriz. Biz sosyal bilimde de yayın yapıyoruz. Hangi alanda yayın yapıyoruz? Burada kültürel araştırmalar diyebilirsiniz. Dinle ilgili olduğu için ikinci olarak. Üçüncü olarak eklemek isterseniz ekleyebiliyorsunuz. Yayıncının adını soruyorlar. Burada bu örneğin Cumhuriyet Üniversitesi yayını Burada e, yayıncı çıkmazsa Diğer kısmından eklemekte fayda var. Burada e, bakılacak şey şu, İSSR'in kaydına dergi yayıncısı kim? Üniversite yayını ise üniversite rektörü adına mı, üniversite adına mı yayın yapıyor, fakülte adına mı yayın yapıyor, Buna bakmakta fayda var. Şahıs dergisi ise veya bir dernek kuruluş dergisi ise yine İSSR kaydına bakmakta fayda var. Resmiyette yayıncı kim görünüyor? Çünkü e, bu indeksinizi kabul ederse sözleşme imzalamanız gerekecek. Sözleşmeyi de bu yayın resmi olarak yayıncı kimse onunla imzalamak istiyorlar. Onun yetkilisi ise siz eğer burada yayınca yanlış yazmışsanız ISFN kaydından kontrol ettikleri için uyumsuzluk varsa zaten derginizi kabul etmezler. Şimdi burada eğer yoksa zaten diğer kısma seçip diğer kısma altta tam adım yazabilirsiniz. Şimdi bu yayıncının tekrar ülkesini soracaklar. Ülkesini de seçtik. Daha önce değerlendirildi mi, değerlendirilmedi mi? Şimdi evet derseniz şunu isteyecek size. Biz siz daha önce değerlendirdik, reddettik ama size bir rapor gönderdik. Bu raporda şu şu eksiklikler var diye yazdık. Şimdi o eksiklikleri düzeltmeye yönelik ne yaptınız? Onun cevabını editörün ıslak imzalı şekilde buraya eklemesi gerekiyor bizi sen önce değerlendirdiniz, şu eksiklikleri buldunuz. Biz bu eksiklikleri gidermek için şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık, şunu yaptık. Beyan edelim diye editörün yazıp, imzalayıp buraya yüklemesi gerekiyor. Eğer 2 önce size 8 tane eksiklik bildirdiler, bunların işte ikisini düzelttiğiniz, altısıyla ilgili hiç işlem yapmadınız, derginizi gene red ederler. Yani size rapor verdik, eksiklikler neyse gidermeniz gerekiyordu diye. Burada biz hayır diyelim, ilerleyelim. Burada delil eklememiz gerekecek. Şimdi bizim inceleyecekler indirecekler. Bakıyorduğumuz delgiyi delil olarak tam sayı 3 tane en son yayınladığınız tam sayı ekleyebilirsiniz. Şimdi 45. sayıyı yayınlamışsanız son 3 sayı işte 45, 44, 43. üç tanesinin pdf'ini ekleyebilirsiniz. Veya tek tek makale yüklemek istiyorsanız en son yayınladığınız sayıdan 10 tane makale ekleyebilirsiniz. Burada fark etmiyor. Yaptıkları şey şu, incelediğiniz üç sayı içinde veya incelediğiniz on tane ayrı makale içinde başlıklar, e, özet, anahtar kelimeler, kaynakçası, hipnotur kaynakçası, e, hakem geliş tarihi, kabul tarihi, yazık kalitesi, yayınlanan bu makalenin derginin kapsamla uyumlu olup olmadığı, e, bu makalelerin atıf alıp almadığı gibi ayrıntılar buradan incelemiş oluyorlar burada hızlı ilerlemek açısından şöyle yapayım ben. Üç tane ayrı pdf ekleyelim. Aynı şeyi. Üç tane farklı pdf yüklemci burada atlamak için. Üç tane ekledik. Derginiz aç gelişim mi? Bunu soruyor. E, açık gelişim değilse giriş için sizden bilgi isteyecektim. Geldi önemli kısma. Burada derginizin amacını ve kapsamını belirsiniz diyor. Şimdi işte asıl önemli olan şey şu. Burada kapsamı şöyle belirleyebilirsiniz. Dergimiz e, sosyal bilim tarih alanında... E, araştırma makaleleri yayınlayan bir dergidir diyebilirsiniz. Yani Net belirtmeniz gerekiyor. Veya dergimiz e, sosyal bilim özelinde e, tarih e, edebiyat alanında yayın yapan hakemli bir dergidir diyebilirsiniz. Ve dergimiz e, sosyal bilimler tarih özellikle Türk tarihi alanında yayın yapan bir dergidir diye odağınızı belirtmeniz gerekiyor. Buradaki amacınızı ne kadar Net belirtirseniz derginin öne çıkması o kadar avantajlı bir hale gelir. Şimdi Türkiye'deki Belleten Dergisi, işte Türk Tarih Kurumu'nun çok net Türk tarihi alanında yayın yapıyor, adı Belleten. Ama düşünün bir üniversite enstitüsü dergisi var, işte X Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Şimdi bu Sosyal Bilim Enstitüsü Dergisi kapsamını nasıl netleştirecek? Çok zor. Yani 15-20 tane alt alanda yayın yapıyor. Kapsamını netleştiremeyeceği için de makaleleri de seçme imkanı olmayacaktır. Gelen sosyal bölümünün tüm makalelerini yayınlamak zorunda kalıyordu dergi. O derginin ağzına tabii indekse girmesi hayal diyebiliriz. Yani bu kapsamı netleştiremediği için. Burada. E, şimdilik şeyler yazalım kabul etsin diye. Kaç yıldır yayın yapıyorsunuz? Örneğin 5 yıl dedik. Derginizde isim değişikliği oldu mu? Burada isim değişikliği olduysa onlarla ilgili bilgi de yazmanız gerekecek. Şimdi burada 5 yıllık dergi izlediniz. E, hakem makalelerini soruyor. Örneğin 2016'da 10 toplamda 10 araştırma makalesi yayınladık. 2017'de 8 yayınladık. 2018'de 11 yayınladık. 2019'da 9 yayınladık. 2020'de 11 yayınladık. Burada baktıkları şey şu: dergi e, belli bir kalite standartında, belli bir amaç kapsamında, belli e, bir aralıkta yayın yapıyor mu? Burada anlaşılıyor ki dergi işte 8-12 makale aralığında bir yayın yapıyor. Ama bunun şöyle olduğunu düşünün, burada 20 olduğunu düşünün, e, 2017'de 8 olduğunu düşünün, 2019'da 25 olduğunu düşünün, sonra 9'a düştüğünü düşünün, sonra 15 olduğunu düşünün. Bu şu anlama gelir. Dergi gelen ne varsa yayınlıyor. Yani 20 gelirse 20 yayınlıyor. 25 gelirse 25 yayınlıyor. Belli bir e, sınırı yok. O yüzden buradaki yıllık yayın standartının birbirlerine yakın olması gerekiyor. Burada yayın konusu bir karar alabilir. Dergimiz her sayıda en fazla 10 makale yayınlıyor diye karar alabilirsiniz. Bu şekilde olursa derginin yıllık yayına standart hale gelir. Burada derginin diğer ayrıntılı bilgileri var. Yayıncı bilgileri, mail adresi, kontak bilgisi, information ve alt taraflarda da e, İngilizce sunduğunuz bilgilere soruyorlar. Derginiz İngilizce mi? Hepsi İngilizce mi? Derginizin başlıkları İngilizce mi? Yani sadece başlık İngilizce, başlık İngilizce değil gibi alternatifler var. E, Kaynakçada kullandığınız alfabe, şimdi burada e, Rost'da da aynı şey geçerliydi. Hangi dilde yayın yapıyorsanız yapın, Latin alfabesinde e, kaynakça, referansları yazmanız isteniyordu. Burada Türkçe yayın yapan, İngilizce yayın yapanlarda problem yok. Ama siz işte Rusça, e, Arapça gibi makalede yayınlıyorsanız, o Arapça yayınlanan makalelerin ayrıca bir de Latin harfleriyle kaynakçayı da eklemekte fayda var. Çünkü indexler e, takibi, bu Latin harfleri üzerinden takip ediyorlar yazılım e, veri tabanı index yazılımı Latin alfabesi üzerinden çalıştığı için Arapça'da yayın yapmış olsanız olma kaydının kaynaklarının Latin harfleriyle ayrıca eklenmesinde fayda var. İşte hangi tip yayın yapıyorsunuz açık girişim yayın yapıyoruz. E, hakemlik türünü nedir çift tür teki hakemlik sistemiyle yayın yapıyor. E, yayın modeliniz nedir? Şimdi açık erişimde altın Yol denen bir model var. Hangi açık erişim türü? Burada çok ayrıntılı bilgiler isteniyor. Şimdi derginin e, kapsama, coğrafi idarelerini belirtilirken netleştirmek gerekiyor demiştik. Yani siz işte, ulusal ve aynı fakülte içinde e, kurumsallaşmış bir dergimizsiniz. Yani yazarı, hakemi, her şeyi aynı fakültedeki kişiler tarafından bir yürütülüyor. Ulusalsanız ama farklı üniversitelerden kişilerini görev alıyor. Uluslararası farklı fakülteler, ülkelerden kişilerini görev alıyor. Burada aradıkları şey şu, dergi hedefiniz ulusalsa, ulusal dağılım istiyorlar. Dergi hedefiniz uluslararası ise, uluslararası e, yazar, editör, hakem, havuzunun da olmasını kontrol ediyorlar. Burada editörün bilgisini istiyorlar. Aynı şekilde editörlerden diğer editörlerin de bilgisini istiyorlar. Bu niye önemli? Burada baktıkları şey şu. Editörün adına bakıyorlar. Diğer yayın kurulu editörlerinin, diğer editörlerin adına bakıyorlar. Hakikaten editörlerin kendisi akademik yazı yazmayı biliyor mu? Kaliteli yazı yazıyor mu? Kaliteli atıf alıyor mu? Çalışmalarına diye burada da editörleri bilgilerini isteyip buradan editörleri inceliyorlar. Aşağıda ayrıntılı bilgiler var. E, e, doyum numarası alıyor musunuz, dergi bir bilim komitesi adına mı yayınlanıyor gibi bilgiler var. Bunların hepsini doldurmak gerekiyor. İler, i̇lerlediğimiz anda e, kontrol aşamasına geliyoruz. Bilgileri kontrol ettikten sonra gönder dediğimiz anda başvuru tamamlanmış oluyor. Burada bunu kapatmış olayım. Bu sayfa çok güzel. Burada derginiz yeni bir dergi olsa bile buraya göre kendinizi çekebilirsiniz. Derginizi çekebilirsiniz. Hangi bilgiler tam, hangi bilgiler eksik diye derginizin kontrolünü buradan yapabilirsiniz. Ana sayfaya gelelim. Kaydetmeyelim. Demek ki Scopus'un başvurusu da buradan yapılıyor. Şimdi toparlayıp kapatmış olayım. Scopus hakem sürecini ya yani dergi inceleme sürecini çok ayrıntılı şekilde yapan, bunu objektif şekilde yap, yapıp sonucu da raporlayıp editöre ilgili dergiye gönderen bir kurum. Web of Science'a göre daha objektif, daha kaliteli, daha ayrıntılı inceleme yapıyor. Ama e, Türkiye'deki atama yönetmeliklerinde, puanlama yönetmeliklerinde e, makalenin ahlide yayınlanmış olması, Web of Science indekslerinde yayınlanmış olması şeklinde sadece VOSP indeksleri yer alınıyor. Scopus yer almıyor. Scopus niye yer alınıyor? 2014'te hizmete başladığı için bizdeki yönetmelikler, atama yönetmelikleri, indekslerin yer aldığı doçentik yönetmelikleri, daha eski yıllarda yazıldığı için orada sadece Vossel kabul etmişler. ahci, Social Science gibi indeksler ağzını kabul etmişler. Oysa bana göre kalite açısından, e, Scopus hem derinleri inceleme açısından hem kalite açısından e, Web of Science indeksleri gibi kaliteli. Burada da yöpe bir görev düşüyor. Eğer atama ve yükselmelerde, e, puanlama da ahci indeksleri e, 20 puan gibi oraya yazıyorlar Oraya Scopes'ı da eklemelerinde fayda var. Şu ana kadar değişik desinelerle ilettiğimiz halde bunu eklemediler. Şimdi atıp kontrolünü yaptığımız sayfayı tekrar bir editörümüz istiyor. Ben orayı paylaşıp kapatmış olayım. Bir dakika, sayfayı bulup paylaşayım size. Şimdi üniversite kütüphanelerinden, bağlı bulunduğumuz üniversitenin kütüphanesinden e, Web of Science'ın sayfasına giriş yapıyoruz. Burada normal bir konuyu arayabilirsiniz. Yani buraya, örneğin, belli bir konuda arama yapabilirsiniz. Arama yaptığınız anda o konuyla ilgili makaleler geliyor. Bu akademik araştırma yapmak için, literatür taraması için. Bizim için önemli olan akıf aramak istiyoruz. Derdikçisi ne kadar akıf aldı. Bu atı falan kaynaklar kısmına tıklıyoruz. Buradan e, sol taraftan atıf falan eseri seçiyoruz ve dergimizin adını yazıyoruz. Örneğin Bellatendi diyelim veya Ulum yazalım. Ulum dergisi. Aradığımız anda bu Ulum dergisine kaç tane atıf yapıldığı görülüyor. En az 30-40 atın olması önemli. Şimdi arama sonucu birazdan gelir. 5-6 yani atıf varsa hemen Bosa başvuruyum, Scopus'a başvuruyum diye düşünmeye gerek yok. Biraz daha atkın artması için çalışmakta fayda var. Sonuç biraz yavaş geliyor. Şimdi burada ikinci bir aşamada yazar kısmı var. Burada da yazarlar kendi atıflarla arayabilirler. Bu ne de işimize yarar? Özellikle Scopus ulum geldi. Gördüğünüz gibi bölümleri ise makaleler var. Burada da atıflar görünüyor. Bir tane at almış, şu günlük çalışmam. Şimdi Ulum Dergisi'nin 11 atıfı görünüyor. Bu dergi 30 atıfı olduğu zaman başvuru yapabilir. Şimdilik atını artırmakta fayda var. Geriye geldik. Şimdi sukokus editörlerin, yayın kurulu üyelerinin atıklarına da bakıyordu. Burada kendi ismimizi girip <gülüyor> Abdullah yazıp Örneğin arayabilirsiniz. Yani editörün ne kadar diye. Burada sizin üniversiteniz çıkar zaten. E, kendiniz ismi çıkar. Burada atıplarınız da çıkar. Bu şekilde yayınlar, atıklar görünüyor. Eğer sizin e, atfınız yoksa editör olarak, e, editör ekibinin atfı yoksa, yayın yoksa e, puan olarak zayıf geleceği için ekibin ekibinin puanı etki puanı, o dergi de, indekste de, o dergi almayacaktır. O yüzden kaliteli editöryel ekip kurması için atlı olan, makale yazan, içeceğin, alana katkı sağlayan kişilerden ekip seçmekte fayda var. Biz de e, toplamda 45 bin dergi var, skopusta demiştik. Bunlardan Türkiye'den olanların sayısı çok azdı. Bunun bir sebebi de bu. Yani dergiler genelde, üniversite dergileri, araştırma görevlilerine, e, alana yeni başlayan kişilere editörlük yaptırılıyor. Angarya olarak görüldüğü için. Tabii onların da atlığı düşük, yayını düşük olduğu için inceleme yapıldığı anda editör ekibinin atlığı zayıf çıkıyor. Zayıf çıktığı için o dergi eski olsa bile almak istemiyorlar. Yani editörlerin kendilerinin yayın atlığı yok diye buradan kontrol etmiş oluyoruz. Bunu kapatıyorum. Bugünlük seminerimizi burada bitirdik. Haftaya başka bir indeksle imkan olursa 5. de yapıp ilerleriz. Amacımız Türkiye'den mümkün olduğu kadar derginin indekse girmesi. Bu şekilde hem yazarların hem de ve Türkiye merkezi akademik yayınlarının görünürlüğü artması diğer türlü bu indekslere girmek için diğerler kendilerini zorlamazlarsa e, Türkiye ile ilgili verileri bile yurt dışından takip etmek zorunda kalacağız. Şu an en önemli şey akademik veri o yüzden kaliteli makaleler yayınlanması önemli. Tek kısmına bakıp kapatıyorum. şöyle arkadaşlar, dergi ismi çok uzunsa derginin adını kısaltmakta fayda var. Yani dergi adı nasıl değiştirilir? Bununla ilgili e, bilgi bulabileceğiniz yer var. Nereden bulabilirsiniz onu da göstereyim. Bir dakika, kapatalım sonra. Sayfayı gösterip katetelim. Şimdi OkuOku Akademinin sayfasına girerkeniz OkuOku Akademi orada hakemli dergi yayıncılığı kısmı var. Burada dergilerle ilgili temel size anlattığım bilgileri eklemeye çalıştım. Yani ISSN başvurusu nereden yapılır? Nasıl kontrol edilir? ISSM bilgileri aktif mi, değil mi diye. Burada dergi isim değişikliği kısmı da var. Burada bir örnek üzerinden anlatılmış. Örneğin Afyon, Kocatepe Üniversitesi, İslam İlimler Dergisi. Bu dergi adı çok uzun olduğu için, yazarlar bunu kafasına göre rastgele kısalttığı için, dergiler de önünceleme aşamasında kontrol edip yazara sen bu dergi adını kısalttın ama bunu resmi kısaltma mı yoksa kafana göre mi kısalttın diye kontrol etmediği için çoğu zaman Dergilerin ismi farklı yazılıyor ve atık kaybı ortaya çıkıyor. Bu Bunun tek çözümünü bence kısaltmak. Bu dergide başvuru yapıp ismini Kocatöpe İslam İlimler Dergisi diye kısaltmış. Ben olsam, yani Kocatöpe İlahiyat Dergisi diye kısaltırdım örneğin. Burada işlemler nelerdir anlatılıyor. Hangi resmi işlemler yapılır? Buradan takip edebilirsiniz. Bu sayfada, Oku Okut Akademi sayfasında diğer işlemler de var. Yani derginin yapması gereken işlemler var. İndekslere başvuru sırası var. Biz TRDZ diziniyle başladık. Doğayı da devam ettik. E, Scopus'u anlattık, anlattık. Bu sıraya göre ilerlemeyi düşünüyoruz. Yani haftaya bunlardan bir tanesiyle ilerleyeceğiz. Bu sayfadan da bakıp e, dergimizin işlemlerini kontrol edebilirsiniz. Katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum.